Hepinize merhaba arkadaşlar ben buradayım. Bugün sizlerle biz uzun yıllardan sonra e, ilk defa Minecraft survival oynayacağız. Ben ne zaman Minecraft survival yüzlerce çektim en son 2015 civarında e çektim ama onlar hepsi silindi kanka. Oğlum çok güzel lan Nasıl silindi oğlum silmeseydin bari. Yanımda kimler var oğlum ne söyleyeyim. kanka çok eski ya vallahi yani bayağı bir eski. İnşallah sesim iyi iyidir arkadaşlar. Ee, Pardon, video izlesen izlenmesin ee, artık hani şey ne değil yani umurumda değil. Bu arada artık arkadaşlar Twitch'teyim, ee, Twitch linkimi de aşağıya koyarım, yasak mı lan, yasak mı kan YouTube'da Twitch linki koy, aga Yok oğlum, oğlum şey yapsana ya, Ne de bunun ismi, ağacı kırma poligin ne kuraydın? Onu kuracağım, onu e, ikinci videoya kuracağım arkadaşlar, şimdi hafiften e, şey yapacağız, arkadaşlar burada amacımız yani bir köy oluşturma arkadaşlar Kanka bu arada benim survival'daki en büyük taktiğim kanka, bak herkes hata yapıyor e, Ben direkt kanka şey yapıyorum, hani direkt kazma yapıp aşağıya gidip taş alıp sonra her şeyi yapıyorum, muhakkak yapmıyorum kanka şu baltayı yaplar mesela hani. Hmm. Ben direkt oğlum mesela. Yemek yok oğlum. Kanka olsun. Sıkıntı yok. Bak yap. Ne yapacağım var? Dur. Game room, ematri trü. Abi sen unutmuşsun <gülüyor> oyunu ya? Biz bu oyunu unutmadık dostum be. Biraz ağaç toplayalım. Şimdi e... E ne? Kanka evlerinde ne yapacağız kanka evleri? Bilmiyorum bakarız ya bir toplayalım da şey Arkadaşlar bu arada dediğim gibi e, Instagram ve Twitch kanalım linki aşağıda. <gülüyor> Arkadaşlar dediğim gibi hani şey, yorumlara gelmek isteyenler e, yani burada işte yani normal survival benim madenler, köyler yapmaya çalışacağız. Peaceful Peaceful yaptım, yaptım, yaptım, yaptım, yaptım, yaptım, tamam, yaptım. Sen kaç like? Bir dakika bir dakika klasik yine bir şey diyorum. Kaç like sonra gelsin kanka videonun dev hani devamı. 50 gelmez. 30 eee zorlarsam gelir. 20 Oğlum. Al çok rahat gelir oğlum Kanka yemin ederim bak. Enes'ine böle gittim tamam mı? Çocuğun bilgisayarına geçtim. Ulan 50'den fazla bak. En az 50'den fazla YouTube kanalı var çocuğun. Ama şu an hep kanka. YouTube algoritmesi saymıyor lan. Ama var mı kanka? Duruyor hala da. Alicuk'a saymıyor kanka. Oğlum ne kaçımsın? Nasıl öyle açtın lan? değil bu ya. arada, kanalın kanalı açıyorsun ya. Bu arada ben de yapmışım onu söyleyeyim kanka. Ben madeni nıvom demen peşin. Ben daha ne maden oğlum? Bilmem maden mi kazılır lan? Hı hı. O zaman ne madene girelim arkadaşlar? Maden buldum kocaman. Arkadaşlar eğer çekmemi istediğiniz video varsa yani, yani oyun varsa filan söyleyin ama e, genel Twitch'teyim Loley'inleri, My Cup, e, Bad Wars, hani son oyuncu Onlar da e, o... şey e, buraya kadar izleyen varsa arkadaşlar şey diyeceğim e, Shader mod kullanayım mı? Kullanmıyım mı? E, yorumlara gibi kullanacağım Davı kapatayım mı? Kapattım Burada bir şey yoktur ya. Kaça geldik? 20 değiliz. 19'la 16'da bak 10 bak 8'le kanka onu üzeri sana daymut çıkması çok yüksek. Şöyle bu ocak atmeti var mı kanka? 2000, yani 2012'de 2013'te bile bu buruk oyunun videoları var ya minecraft kanga çok güzeldi lan oğlum sarıyordu kanga çok sarıyordu lan oğlum yani kanga ya vallahi kanga şimdi saçma sapan şeyler ya böyle yok 100 tane şey koyusak da kestik de yok içtik de hadi de bakalım ilk daima da bulacak şanslı insan kim ben buldum abiden lan hiç ben de buldum. Kanka, diamond topluyorsan. Oğlum bende çok altın var. Altın ne yapacağız lan bilir. <gülüyor> diamond yok abi den ya. Allah yapsın diamond kuran nimet çalsın. Oğlum diamond yok dedim lan, Diamond yok lan bana. Bana da yok. Allah bak şimdi. Biraz bana deyin de ben çıksınım tamam ya ben bekte. Bana da yok. De, Aradım um, buldum lan. <gülüyor> bende Gönül ister böyle yayında 30 kişi bile bunu izlesin ama yok. O yüzden arkadaşlar, e, yayından izlemek isterseniz Bir daha iyi olur. 80 buldum. Kanka, burada hem yayın hem yayındayken oynayayım, hem de video çekeyim. Nasıl mantık? Şey, öyle zaten çocuğu Ben hemen öyle yapacağım, ben yapacağım kanka. Aga bari hagez buldu, ben bulamayacağım herhalde diamond'ı vallahi bak. Buldu ya buldur herkes evet. bulur yani ben bulamam. Sen soksan. Hadi bakayım, buzlu kaba meydan okumasını da aldım. Mara. Oksijen kamışı. Yani. Oksijen nasıl yaptı oğlum? Ha su su mu aldın? Su yapıyorsun şu an. Lavı kapattım, lavlar ikisi birleşti. Ama oksijen olmuştı işte ileride bende şap. Şey Kanka bende ayı çıkmıyor ya. Kaç yok sizden? Haa! Ha, Beyler çete bakın, çete bakın. Allah çapsın buldun. çarpsın buldum. Lan, Oha! Kaç tane buldum biliyor musun? 5 tane. Bende 5, genelde 4 ya da 5 tane olmuyor. Çıkıyor yani. Oğlum ilk defa bir buldum lan. Bak vallahi sevindim ha. Helal lan Emre benden sonra buldu Helal lan. Beyler. Bizim şehrimiz ekonomisi çok zengin bir şehir olacak. Bak köy demiyorum artık, şehir diyorum ya. Bak elmas bulduk ya. Salih yaşıyor mu acaba? Kimse izlemez. Ben de, de izlemez Ama zevkini yapacağım kanka çünkü terdim artık kasmıyor ya. Bor artık yeter artık. Gelin köy bir köy işlerine girelim ya. İçini video geçelim. Ne diyorsunuz? Salih acaba şey yaptı mı ki? O odun kasmasıyla bir şey yapamayız. Ben bir kasarım. Ben şey yaparım kanka. server'ı kapatırım. At o şeyi yaparım kanka o ağaç kırma şeyini. Salih görüyor musun ya? Oyunu ya. Ya oyunu sevemeyebiliyor musun? Sev yapmayabiliyor musun? Save. Otomatik save yapıyor kan şu Aha buldum. Maden buldum evet. kanka. büyük büyük. Hadi. Hadi. Evet Aha! Yemin ederim diamond buldum Allah çarpsın bak oh! Buldum Diamond buldum Bak 9 tane diamond var ağlayın 10 11 11 11 11 ağlayın Yemin ederim 11 tane var Kanka sen demellerine de koydun sıktın demelleri. Ya koydum bir yere ya gitti onlara boşver. Git dedim ben aldım. Oh my, God, oh my, God, oh my Yandım, kanka yandım, yandım, yandım. Kanka. Aa. gitmedi. Nasıl dur aldı O yüzden iptal. Her nerede, adı nerede abi? Kolpedi ya. Neyse arkadaşlar, eee Allah'a mentunum. İlk videomuz böyle. 2. videoyu e, 30 dakika atarım. Kendinize bugün şaka dedim. Bay bay. Bay bay dedim lan.